Outtake, siber güvenlik alanının en önemli konularından olan Güvenli Kullanıcı Doğrulama Kimlik ve Erişim Yönetim Platformu'dur. Amacımız kullanım kolaylığı, hız ve güveni birleştiren uygulamalarımızla parolaların yer almadığı dijital bir dünya inşa etmek. Yaşanan veri ihlalleriyle ilgili yapılan araştırmalara göre, 2020 yılında her 39 saniyede bir siber saldırı gerçekleştirilirken, 2020 yılının son çeyreğinde saldırılar 36 milyar kaydın açığa çıkmasına sebep olmuş, yaşanan kimlik dolandırıcılığı kaybının değeri ise 56 milyar doları bulmuştur. Son 6 ayda ise her 100 şirketten 86'sı en az bir siber saldırının mağduru olmuştur. Bireysel kullanıcılar hesaplarına erişim sağlarken kolay hatırlanan parolalar belirleyip, birçok hesapta da aynı parolayı kullanırlar. Bu da yapılacak basit bir saldırı sonucunda parolaların, dolayısıyla da hesapların siber korsanlar tarafından kolaylıkla ele geçirilmesine sebep olur. Kurumlarsa çalışanlarının ve müşterilerinin tahmin edilmesi zor, büyük, küçük harf, rakam ve benzeri karakterler içeren parolalar kullanmalarını zorunlu kılar. Ayrıca parolaların belirli sıklıkta değiştirilmeye zorlanması, yeni parolaların son kullanılan parolalardan farklı olması gibi şartlar kullanım zorlukları, sık sık parola unutulması ve sıfırlanması süreçlerini de beraberinde getirmektedir. Bu durumsa verimsizliğe ve zaman kaybına, hatta müşteri kayıplarının yaşanmasına sebep olmaktadır. Ayrıca tüm bu sıkılaştırma politikaları siber saldırıların tam olarak önüne geçemez. Örneğin içerisinde büyük küçük harf ve rakam bulunan 6 haneli bir parolanın yaklaşık 1 saniyede, 8 haneli bir parolanınsa yaklaşık 1 saat içerisinde kırılabileceğini biliyor muydunuz? Siber korsanlarsa bunu oldukça iyi biliyor ve parolaları hedefleyen saldırılar düzenliyor. Yapılan araştırmalar göstermektedir ki veri ihlallerinin %81'i zayıf ve çalınan parolalar nedeniyle oluşuyor. Outtake olarak, güvenlik riskinin baş aktörü parolalar sloganıyla geliştirmeye devam ettiğimiz yeni nesil çözümlerimizle kullanıcıların kurumsal ve kişisel hesaplarına parolasız bir şekilde çok daha güvenli, hızlı ve kolay erişmelerini sağlıyoruz. Evet, doğru duydunuz. Parolasız. Peki nasıl? Geliştirmiş olduğumuz cloud platformlarımız, iOS Android mobil uygulamalarımız ve çeşitli yazılım çözümlerimiz sayesinde gerek kurumsal sistemlere gerekse bireysel hesaplara entegre olarak herkesin bu deneyimi kolaylıkla yaşamasına imkan sağlıyoruz. Outtake olarak kullanıcılarımıza parolasız hesap erişimi için alternatif giriş yöntemleri sunuyoruz. Kullanıcılarımız, mobil uygulama üzerinden bildirim onayıyla hesaplarına erişim sağlayabilecekleri gibi kare kod okutarak veya FIDO destekli fiziksel tokenlar aracılığıyla da erişimlerini parolasız bir şekilde gerçekleştirebilirler. 2021 yılı itibariyle parola kullanımına son vererek önüne geçtiğimiz veri hırsızlıkları ve hesap çalınmaları sayesinde sadece maddi zararları engellemiyor, aynı zamanda kullanım zorluklarını da ortadan kaldırıyoruz. Parolalarla alakalı yardım masası çağrılarını %30 azaltan ürünlerimizle 1000 kullanıcılı bir şirket için yıllık ortalama 200.000 TL değerinde tasarruf sağlıyoruz. Ayrıca geliştirmiş olduğumuz risk analiz çözümümüzle hesap erişimi sağlamak isteyen kişinin davranışları analiz edilip, analizler sonucunda risk belirlenmesi halinde tüm giriş bilgileri doğru olsa dahi erişime izin verilebilmesi için ekstra güvenlik katmanlarının devreye girmesini sağlıyoruz. Örneğin mesai saatleri içerisinde genellikle iş yerinizden veya evinizden erişim sağladığınız kurumsal bir uygulamanıza gece yarısı yurt dışından sizin kullanıcı bilgilerinizle erişim isteği geldiğinde bu durum risk olarak algılanır ve erişime izin verilmez. Hadi şimdi de ekibimizi tanıyalım. Şirketimizin kurucusu ve genel müdürü olan Koray Yılmaz, son 10 yılı kendi ARGE firmasında olmak üzere yazılım sektöründe 15 yılı aşkın bir deneyime sahip olup, özel sektör ve kamu projelerinde yazılım uzmanı ve proje yöneticiliği görevlerini üstlenmiştir. 2011 yılından itibaren kullanıcı doğrulama, kimlik ve erişim yönetimi alanında çalışmalar yürütmekte olan Koray Yılmaz, Outtake'in uluslararası arenada boy gösterebilmesi için çalışmalarını sürdürmektedir. IT direktörümüz Cevdet Kaymaz, kurucu ortağımız olup, bilişim sektöründe 20 yılı aşkın süre boyunca çeşitli firma ve kurumlarda uzman ve yönetici pozisyonlarında görev almıştır. Özellikle veri merkezi, bulut bilişim, Linux sistemler ve açık kaynak alanında önemli çalışmalara imza atmıştır. Bir diğer kurucu ortağımız olan Ahmet Şahin, bilgisayar mühendisliği mezunu olup, ARGE mühendisi olarak Windows, Linux ve Mac işletim sistemleriyle alakalı geliştirme süreçleriyle encryption ve veri güvenliği alanındaki çalışmaları yürütmektedir. Firmamızın kurucu ortaklarından birisi olan Ufuk Gebeş, bilgisayar mühendisi olarak firmamızın yazılım geliştirme süreçlerini yürütmekte, sistem entegrasyonları ve test süreçlerinin organize edilmesini sağlamaktadır. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı mezunu olan Sude Çebi, firmamızın bünyesinde dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi görevlerini yürütmekte ve markamızın bilinirliğini arttırabilmek adına PR çalışmalarını sürdürmektedir. Aynı şekilde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nden mezun olan Sinem Yeşim Ucar'ı, firmamız bünyesinde iş analisti ve yazılım geliştirme uzmanı olarak çalışmaktadır alınan Gartner danışmanlığıyla gerekli araştırma çalışmalarını, rakip ve ürün kıyaslamalarını yapmaktadır. Outtake olarak kullanıcılarımıza sunduğumuz parolasız erişimin yüksek güvenliği ve kolay kullanımıyla yetinmiyor ARGE çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda Ayrıcalıklı Hesap Erişim Yönetim Yazılımı, PEM, Kimlik ve Erişim Yönetim Yazılımı çözümlerimizin geliştirme çalışmaları devam etmektedir. Şimdiye kadar 4 kurumda 9000 kullanıcıya hizmet verdik ve toplamda yaklaşık 400 bin dolar ciroya ulaştık. Platformumuza ekleyeceğimiz yeni çözümlerle kullanıcılarımıza sunduğumuz güven ve kolaylığı arttırırken kimlik ve hesap erişimi alanında ihtiyaç duyulan birçok çözümü tek bir platform üzerinden sunuyor olacağız. Bu sayede kurumların farklı markalardan çeşitli çözümler almaları yerine sadece alt2 tercih ederek tek bir platformdan ihtiyaç duydukları bütün çözümlere ulaşabilmelerine imkan sunacağız. B2B ve B2C iş modelimizle kullanıcı memnuniyetini en üst noktaya taşırken kullanıcı sayımızı ve şirket ciromuzu da doğru orantılı olarak arttıracağız. Yapılan araştırmalara göre pazar hacmi şu an için yaklaşık 8 milyar dolar olan, 2027 yılında ise yaklaşık 28 milyar dolarlık hacme ulaşması beklenen kimlik ve hesap erişim yönetimi çözümleri alanında küresel oyunculardan birisi olabilmek adına çıktığımız bu yolda öncelikli olarak PR ve pazarlama çalışmalarımızı hızlandırmak, ayrıca geliştirme faaliyetlerimizi sürdürebilmek hedefiyle %6'lık şirket payımızı yatırımcılara sunuyoruz. Bu kapsamda paya dayalı kitle fonlama platformu olan Fonbulucu.com üzerinden bir kampanya başlattık. Siz yatırımcılarımızla çok daha güçlenerek alt bir dünya markası haline getirme yolunda emin adımlarla ilerleyecek, ülkemizden çıkan yeni unicorn şirketlerden birisi olmak için var gücümüzle çalışacağız. Biz buna inanıyoruz ve bize inanan siz değerli yatırımcıları da alt e yatırım yapmaya çağırıyoruz. Hızla dijitalleşen dünyanın yenilikçi çözümlerinden payınızı almak için acele edin, geleceğe ortak olun.